Bir önceki videoda orta normal bir doğray için bir v alt uzayı ve rn'de bir x vektörünün v üzerine izdüşümünü bulmak istiyorsak, dönüşüm matrisinin a çarpı a'nın devri çarpı x olarak ifade edildiğini gördük. Burada a sütunları doğray vektörleri olan matristir. Doğray vektörler v1, v2, vk'ye kadar. Orta normal doğrayı belki böyle yazabilirim v'nin orto normal doğuray vektörleri. Bunu bir önceki videoda görmüştük. Orto normal doğuraylar bu sebeple faydalıdır. Bunu somut bir örneğe uygulayalım. v'nin şu iki vektörün germesi olduğunu varsayalım. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. Ve 2 bölü 3, 1 bölü 3, eksi 2 bölü 3 vektörü. Şimdi bu iki arkadaşın lineer bağımsız ve uzunluklarının 1 olduğunu önceden görmüştük. Ayrıca birbirlerine dikler. Buna B matrisi diyelim. V1 ve V2, V'nin orta bir doğrayıdır. Şimdi bu sonucu kullanarak R3'teki herhangi bir vektörün v üzerindeki izdüşümünü bulmak istiyoruz. Alt uzay R3'te bir düzleme olacak. Nasıl buluruz? Bu arkadaşların sütun vektörü olduğu bir A matrisi oluşturmamız gerekiyor. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 ve 2 bölü 3, 1 bölü 3 ve eksi 2 bölü 3. A'yı böyle oluşturursak x'in v üzerine iz düşümü, A çarpı A'nın devriyi çarpı x olarak gösterilebilir. Dönüşüm matrisini bulmak için bu arkadaşı devriyle çarpmamız gerekiyor. Evet, hadi bunu yapalım. Bunu kesip yapıştırayım, bu a. a'yı devri ile çarpmam gerekiyor. a'nın devriyi şöyle olacak. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 3, ve sonra 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3. Bu a'nın devriyi. Peki bu neye eşit olacak? 'e 2 matrisini 2'ye 3 matrisiyle çarpıyoruz. Yani sonuç 3'e 3 matrisi olacak. Bu mantıklı çünkü buradaki matris r 3'ten R3'e eşleme olacak. Öyle değil mi? Bana R3'ün bir elemanını verirseniz size V alt uzayında x'in izdüşümü olan bir başka R3 vektörünü bulurum. Bu aynı zamanda V'nin x'e en yakın elemanı olur. Peki bu matrisi nasıl buluruz? 3'e 3 matrisi olacak. Bir 3'e 3 matrisi. Birinci terim için bu arkadaşın şu arkadaşla iç çarpımını alacağız. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3, yani 1 bölü 9, artı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 1 bölü 9 artı 4 bölü 9 olacakmış. Sanıyorum bu elemanların çoğunda payda 9. Onun için bunun tamamı bölü 9 diyeyim. 1 bölü 9 artı 4 bölü 9 eşittir 5 bölü 9 ama ben yalnızca 5 yazıyorum. Sonunda 9'a böleceğim biliyorum. Bu, bu arkadaşlar şu arkadaşın iç çarpımı. Şimdi de bu arkadaşlar şu arkadaşın iç çarpımını alalım. 2 bölü 9 artı 2 bölü 9. Öyle değil mi? 4 bölü 9. Şimdi de bu arkadaşın şuradaki arkadaşla iç çarpımını alalım. 2 2 bölü 9. 4 bölü 9. Eşittir eksi 2 bölü 9. Şimdi de ikinci satırdayız. 2 bölü 9 artı 2 bölü 9 eşittir 4 bölü 9. Buraya 4 yazalım. Sonra 2 bölü 9 artı 1 bölü 9 eşittir 3 bölü 9. Şimdi kontrol edelim. Düzeltiyorum. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 9. Artı 1 bölü 9 eşittir 5 bölü 9. Ve 4 bölü 9 eksi 2 bölü 9 da eşittir 2 bölü 9. Şimdi sonuncuyu bulalım. Neredeyse bitti. Umarım bunun diğer yöntemden daha kolay olduğunu fark etmişsinizdir. Sadece a çarpı a'nın devriğini buluyoruz. Yani 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 eşittir 2 bölü 9. Eksi 4 bölü 9. Bu da eşittir, eksi 2 bölü 9. Ve 4 bölü 9 eksi 2 bölü 9 eşittir 2 bölü 9. Sonra da 4 bölü 9 artı 4 bölü 9 eşittir 8 bölü 9. Bu şekilde R3'teki herhangi bir vektörün ve alt uzayındaki iz düşümünü veren dönüşüm matrisini bulmuş olduk. Bu yöntem önceki öğrendiğimiz yöntemlerden çok daha kolay görünüyor.